başlayacak ve zor bir mücadele olacak. Ve zorlu mücadele başladı. Top, top direkten döndü. Ceza sahasına doğru. <gülüyor> Güzel bir kafa vuruşu. Değiliciler top ağlarla buluştu. Ayağının içiyle vurdu. Gol mü? Hayır, hayır. Ulusluk ağlarımı temizledi. Şansını üst taraftan deniyor. Topu 90'a astı. Havadan vurdu. İnanılmaz bir gol. Süper güçler tükenmeden. Kapağ var bir gol. Maç basketbaçına döndü. Arda arda goller. Fark açıldı ama maç 90 saniye. Direkten sektirdi. İşte bu kadar. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Havadan vurdu. Bu golü şapka çıkar. Topu sektirerek, oyun, bu kez kafayla gol geldi! Havadan vurdu, gol! Topağlarla buluştu, mükemmel bir gol! Maçı yarıladı. gol gol gol! Kale baktı ve şut çıkardı, direktten döndü! Aman Allah'ım, gol gol gol! Yerden bir şut, yok böyle bir gol! Kafa vuruşu geldi! Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Maçta dooooooooooooy! Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Aman Allah'ım gol gol. Oradan golü var. Ve topağılarda. Bunu da kurtardı. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Vurma doooool! <gülüyor> Üzere. Top sünerek gol peşinde. Tam 90'a taktı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Gol engelledi. Mükemmel bir kafa golü. Artık son düdük bekleniyor. 90 saniye sona erdi. Birbirinden harika goller izledik. kazanmak için çıkıyor. Bakalım kim önce davranacak? Direğe çarptı. Yine alt doğru vurdu. Panter kesildi. Kafası vurdu. Rakibi sahasına bekliyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Rakibinin altından gol peşinde. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirciler ah! Top ah! Yerden yuvarladı Maç şimdiki bir ah! Yerden gol peşinde ah! Top geçirmiyor ah! Harika savunma İnanılmaz bir gol Nefis Boşa özel güç harcamamak için sona saklıyorlar Çivi gibi çarptı Çekişme hat safhada ah! Güzel bir kafa vuruşu Seyir zevki Yüks buzdama basıldı. Topu göremiyoruz. <gülüyor> bir kafa ve gol. Oyuncu donduruldu. Rakip buzu kırmadan burnunu attı. Büyük kafa kullandı. Artık kalan son 45 saniye. Top adeta paylaşılamıyor. Top direğe çarptı. Kaleci kalesine geçti. Klon geldi. Yok böyle bir gol. Kale kullanıldı. Maçın bitmesine 30 saniye. Büyük kaleyle 5'te gol! Havadan vurdu. Direğe çarptı. Sürekli 90'ı görüyor. <gülüyor> Ve yine kurtardı. Yine Harik yurtlu Davranını temizledi. İyi vurdu. Bakalım son saniyelerde ne olacak? Meşin yuvarlak direğe takıldı. Savunmaya çekildi. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maç bitmek üzere. Maç sona erdi. Galip gelen oyuncu için rüya gibi bir maçken diğer oyuncu... panolasıyla çıkıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele. İlk gol geldi. Ceza sahasına doğru. Topu 90'a astı. Altı bu. İşte gol, işte gol. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Kafayla şut çıkar, bu golü şapka çıkar. Fark hala kapanabilir. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Top ağlarla buluştu. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Ağları deldi. Alttan dolanmış. İşte bu kadar. Sürekli 90'ı görüyor. Gol gol gol. Şansını üst taraftan rakip kaleyi yapamadığını... ...kendi kalesine yaptı. Maalesef kendi kalesine gol attı. Ceza sahasına doğru. Harika bir mat çıkarıyor. Yerden sak vuruyor. gol gool toplu herhalde. Kafayla topu uzaklaştırdı. 45 saniyeyi geride bıraktık. Ayağının içine vurdu. Ve topağılarda. Kafa vuruşu geldi. Fark gittikçe açılıyor. Top, top direkten döndü. Kafasıyla vurdu. Maçta son diye girildi. Topağılarda ve gol. İyi bir vuruş gelmedi. Direk geçit vermiyor. Havadan vurdu. İşte gol. İşte gol. Direk. <gülüyor> ceza sahasına doğru. Gol. <gülüyor> Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Top ağlarla ve gol. Maçın sonuna gelmek üzereyiz. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. İşte gol. İşte gol. Yine altlarımı da otağımı boksada taktı. Maç bitmek üzere. Aman Allah'ım gol gol gol. Sürekli ve son düdük. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu.